Nokta nokta olarak çizilmiş bu çizginin üzerinde bir sürü kutucuk görüyorsunuz. ile çizilmiş bu gruplarda üst üste 10 tane kutu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu gruplardan elimizde 2 tane olduğuna göre, burada 2 tane 10 var diyebilirim. Ve bir de hemen yanında 1, 2 ve 3 tane 1 var. Evet, 3 tane 1. Çizginin üzerindeki kutucukların sayısını bu şekilde gösterebilirim. Gelelim çizginin altına. Buradaysa 1 2 3 ve 4 tane onluk grup var. 4 tane 10 ve 1 2 3 4 ve 5 tane de birlik kutu var. 5 tane 1. İlk sayı 2 tane onluk ve 3 tane birlikten oluşuyor. Yani bu sayı 23. İkinci sayı ise Dört onluk ve beş birlikten oluşan kırk beş. Evet, şimdi bu iki sayıyı toplayalım. Hadi toplayalım. Bu kutularla bu kutular. yirmi ile kırk beşi. Burada üç tane birlik, burada da beş tane birlik var. Bunları toplarsam, sekiz tane birlik elde ederim. Mavi ile çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve 8. Aynı şeyi rakamlarla gösterdiğimiz, bu tarafta ise 3 ile 5'i toplayıp 8 bulacağız. Burası da 8, burası da. Şimdi ise, 2 onlukla 4 onluğu toplamamız gerekiyor. Bunun sonucuysa 6 onluk olur. Kopyalayıp yapıştırmak sanırım daha kolay olacak. 2 artı 4, 6 eder. İşte böyle. 2, 4 ve 6 tane on'lu kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane onluk. Hop, hop, hop, hop. yanlış oldu. 6 tane 10. Evet, 23 ile 45'i toplarken, önce birler basamağındaki sayıları topladım. 3 artı 5 eşittir 8. 3 artı 5, 8 eder. 3 birlik artı 5 birlik, 8 birlik eder. Sonra da, onlar basamağındaki sayıları topladım. 2 onluk artı 4 onluk 6 onluk eder ve sonuç olarak da 68 bulduk.